Demir zırhsız bir savaş yarattı. <Gülüyor> Ani <Halin esas halin. Gülüyor> <Çıkamadım. Gülüyor> Biz Yer gibi kaçan bozulmuş düşmanlar Siyasi partilerimizin çok kıymetli ilçe başkanları, kıymetli meclis üyelerim, sivil toplum örgütlerimizin, meslek odalarımızın kıymetli başkanları, yöneticileri, değerli muhtarlarım, hanımefendiler, beyefendiler ama her şeyden önemlisi bu topraklara, bu doğup büyüdüğümüz topraklara, Gönülden bağlı, eli nasırlı çiftçi kardeşlerim. Hepinizi hasretle muhabbetle en iyi dileklerimle selamlıyorum. <gülüyor> Geleneksel Selim Paşa Topatan Kavunu ve BAMYA Festivalimize hoş geldiniz şerefler verdiniz. Ben bu salgın döneminde, bu pandemi döneminde. Silivri Belediyesi olarak, Silivri halkı olarak gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı, çabadan dolayı bu salgındaki en az vakaların yaşandığı ilçelerden biri olması, Silivri olması nedeniyle her birinize teşekkür etmek istiyorum. Lakin bundan sonraki süreçte de daha dikkatli, daha tedbirli, Sosyal mesafeleri gözetip Sağlık Bakanlığımızın bilim kurulumuzun tavsiyelerine uyarak 14 altın kuralı uyarak hayatımıza, sosyal hayatımıza, ekonomik hayatımıza devam edeceğiz. Bugün de Paşadayız, Silivri Belediyesi'nin festivallerini yarışmaya döndürülerek bu koronavirüsteki mesafeleri de göz önünde bulundurarak daha minimize edilerek ama... Buradaki ürünlerin değerlerinin daha öne çıkarılarak yapmış olduğumuz ilk etkinlik Selim Paşa'da. Ben 1974 yılında ilk Selim Paşa'da kurucu belediye başkanımız bu Topatan Kavun Festivali'ni başlatan İzzet Gürçay'ı rahmetle, şükranla, minnetle yad ederken tüm Silivri'de ve Selim Paşa'mızda Belediye başkanlığı yapmış, meclis üyeliği, muhtarlık yapmış. Yani bu topraklara hizmet etmiş herkesi, ebediyete irtihal edenleri rahmetle, hayatta olanları da şükranla bir kez daha anmak istiyorum. Biz Silivri, Silivri'de yaşayanlar, esasında Silivri'nin potansiyellerinden haberdar olarak, bu şehrin kıymetli, topraklarından haberdar olarak bu şehirde yaşamalıyız. Sıradan topraklarda değiliz. Biz Silivri'yi marka kent Silivri yaparak yola çıkarken, yapacağımızı iddia ederek yola çıkarken bu potansiyellerin hepsinden haberdar olarak yola çıktık. Ve şunu söyledik. Bu potansiyeller doğru kullanılırsa herkesin en az bir kere görmek istediği ve hayatının bir bölümünde veya emekliliğinde yaşamak istediği yerlerden biri haline gelebilecek bir coğrafyada yaşıyoruz. 42 kilometre sahil. Bugün içerisinde bulunduğumuz belki de en önemli tarihsel zenginlikleri içerisinde barındıran Selimpaşa ve birçok daha beldemiz. Tarihi kültür, verimli topraklar, 500 kilometre kare ekilebilir dikilebilir arazi. Bu şu demek... 16 milyon İstanbul'un gıda ve hayvancılık üssü olabilecek kapasiteye sahibiz demek. Ama eksik olan şey üretim. Eksik olan şey çalışkan, topraktan ayrılmadan, sebat eden ama üretimden hiçbir zaman vazgeçmeyen bir insan topluluğu. Biz şunu söyledik. Biz her zaman ama her zaman... Marka kentin lokomotifi olacak tarım ve hayvancılığın yanında olacağız dedik. Tarım, sanayi ve turizmle beraber bir marka kent hayal ettik. İşte bugün de o marka kentin marka değerleri olan Selimpaşa topatan Atan Selimpaşa Bamyası ile beraber burada İstanbul'un huzurundayız. Bakın ben şunu iddia ediyorum. İstanbul'a... En büyük değerleri katabilecek topraklar buralar. Çatalca, Silivri, Şile. Çünkü İstanbul'da her geçen gün zenginleşen bir topluluk. Bina, imar ama o zenginleşmeyle beraber artan bir mutluluk yok İstanbul'da. Maalesef İstanbul'da yaşayan insanlar mutsuzlaşıyor. Ve bir kaçış rotası arıyor. İşte biz İstanbul'da o kaçış rotasının merkezindeyiz. Biz Silivri'yi kaçış rotası, hafta sonu insanların egzozdan, şehrin gürültüsünden kaçıp nefes alabilecekleri bir şehir haline getirmeliyiz. Turizmiyle, doğasıyla, tarihiyle ama en önemlisi de üreterek. Bakın paranızın değeri, üreterek değer bulur. Siz üretmezseniz paranız her gün değer kaybeder. Eğer üretim artarsa hem bolluk bereket... Hem ucuzluk yani enflasyonun düşüşü hem de paranızın değer kazanması beraberinde gelir. Yani üretimden bir gün bile vazgeçmeden üretmeye devam edeceğiz. Biz Silivri Belediyesi olarak başımızda çok önemli hizmetleri başlatmış ve devam edecek bir belediyecilik anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Biz Silivri Belediyesi olarak hep üretenin, özellikle de tarımsal üretimin yanında olacağız. Çiftçimizi destekleyeceğiz. Çiftçimizin önünde öncü önder vazifesi göreceğiz. Onlara tohum, onlara fide, onlara teknolojik, onlara teknolojik birikiminden yararlanılacak altyapıları da oturdu göreceksiniz. Silivri o bizim çocukluğumuzda bütün İstanbul'un halini besleyen, bugün aramızda benden büyük ağabeylerim var, Selim Paşa'da yaşayan. Ben de Kamil Oba'da doğmuş, büyümüş bir kardeşinizim. İstanbul'daki, Rami'deki hale, Kamil Oba'dan, Celaliyeden, Selim Paşa'dan her gün kamyonlar dolusu sebze, meyve giderdi, kavun giderdi, karpuz giderdi, bamya giderdi, yeşillik giderdi. Ve üretim vardı, bolluk vardı, bereket vardı. Ben tekrar şunu söylemek istiyorum. Tarımdan vazgeçmeyin, tarımsal topraklardan vazgeçmeyin, üretimden vazgeçmeyin. Ben Silivri'ye imarlı arazilerden daha değerli tarım toprakları vaat ediyorum. Her gün, her yıl size iki ürün verecek ve sizin zengin, zenginleşmenize katkı sunacak topraklara sahibiz. Bunları satıp, bunları kat karşılığı daire karşılığında müteahhite verip bu toprakları heba etmeyeceğiz tarım ovası önemli bir proje bakanlığımızın silivri'deki tarım ovası yani tarımsal sit alanı bakın göreceksiniz önümüzdeki yıllarda bu topraklar bu tarım toprakları imarlı arazilerden daha değerli araziler haline gelecek biz üretmekten üretene destek olmaktan vazgeçmeyeceğiz siz de değerli çiftçiler, üretmekten asla ve kata vazgeçmeyin. Göreceksiniz, hep sizin yanınızda, hep sizin yörenizde, hep sizinle beraber dertlenen bir belediye başkanı olacağım. Bakın 300 dönüm, Silivri Belediyesi'nin hiç ekilmeyen arazilerini ektik bu, dün, bu yıl. Nasıl ektik? İmece usulüyle. Ziraat odamız, yağlı tohumlar, tarım kredi kooperatifi, büyük çiftçi paydaşlarımız... Bu projeye ortak oldu. Hani demiştik ya, Silivri'nin problemleri etrafında el ele tutuşmaya başlayacağız. Dertleneceğiz ve o dertleri çözerken göreceksiniz, değişik siyasi görüşe sahip insanlar bir bakmışsınız. Hiç yan yana gelmesi imkansız dediğiniz insanlar el ele tutuşmuş Silivri için. Silivlük ruhuyla o problemleri çözerken el ele tutuşacaklar dedik. İşte bu projede tam da o oldu. Bu projede sonunda ne oldu biliyor musunuz? Biz 120 ton yerli milli sertifikalı arpa tohumunu dar gelirci, dar gelirli çiftçi ve hayvancımıza hibe ettik. Bir kuruş para almadan onlara hibe ettik. 5 bin üzerindeki samanı Hayvancımıza, dar gelirli hayvancımıza dağıttık. Bu artarak devam edecek. Bakın bir yıl sonra bu projenin Silivri'deki dar gelirli hayvancıya ve çiftçiye katkı olarak 10 milyon lira, yani eski parayla 10 trilyonun üzerinde bir katkı yapacak. Biz tarım üretim merkezimizde araştırmaya, geliştirmeye, Silivri için üretmeye devam edeceğiz. Bugün Selinbaşı'da bu güzel atmosferde bizlerle beraber olduğunuz için özellikle de bu tobadan kavunları mis gibi kokan bu kavunları topraklardan buraya getiren, bamyaları buraya getiren tarımsal üreticilerime tüm Silivri'nin huzurunda tüm Silivri halkı adına teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu yıl bir şey daha kattık. Bamya turşusu biraz önce hanımefendilerle konuştum. Sirke ile mi yapıyorsunuz? Limonla mı yapıyorsunuz? Sirke ile yapıyoruz dediler. Bunları da Silivri'mizin Gıda Bankası'nda her ay 4.000 ihtiyaç sahibi aileye dağıttığımız erzakların içerisine koyacağız. Bu turşuları da onlara dağıtacağız. Ben tekrar tekrar Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetlerimle kucaklıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. O zaman biraz nostalji yapalım. Evet. get get good, good, good. allar büküm büküm gördüğünüz gibi elimde mikrofon duruyuküm konuşmama başlamadan önce cümleten selamünaleyküm <gülüyor> Türk milletinin inancı saygısı vardır daima vatanımızı kurtaran ataya cümlemiz bugün bu yerlerden geldik Seni Paşa maalesef de tertip edilen Topaktan kanunu ve Mumya Festivalini yapmaya her zaman dua ederim şu gülen yüzünüz hep böyle gülsün solmasın. Bu akşam yapmış olduğumuz burada etkinlikler gününüz için ayrılı ve uğurlu olsun. Değerli konuklar siyasetçi meydanda dinlersin. Ne camiye gittiğin zaman hocayı dinlersin. Köye gittiğin zaman köyün büyükleri, amirleri, muhtarıdır. Mudarları dinlersin. İcazları e, da her meydanlarında festivallerde, açık hava toplantılarında dinlersin. Ama cazgırı dinlemek herkese nasip olmaz. Bir cazgır, bir sanatçı kolay kolay yetişmiyor. Cumhurbaşkanı olursun, başbakanı olursun, milletvekili olursun ve belediye başkanı olursun, köyde muhtar olursun. Ama bir sanatçı olmak, bir cazgır olmak kolay bir şey değil. İnsanları ağlatmak kolay, güldürmek zor. Bu iki dudağın arasından çıkan söz, tabancadan çıkan mermi gibidir. Biz cazgır olarak bunlara dikkat ediyoruz. Biz siyasetin cazgırı değiliz. Bu güzel insanların cazgırıyız. Allah yolunda kurban olmak ister Ercan. E beni de tanımak isterseniz Edirne Tarihi Kırkpınar'ın baş cazgırı Silivri Belediyesi'nin cazgırı Sayın Volkan Yılmaz'ın cazgırı Silivri'li cazgırı Recep Koşan dünya yüzünde en çok çalışkan karıncayları sizleri de unutmadım. Mahalle ve köy muhtarları. <gülüyor> Değerli konuklar her zaman dua ederim şu bilen yüzünüz hep öyle görsünüz olmasın. Bu akşam burada yapmış olduğumuz festival Türkiye ve Cumhuriyeti için hayırlı ve uğurlu olsun. <gülüyor> Benden selam olsun beni de büyüten adıma, e ben de burada bu akşam konuşuyorum. Silivri Belediye Başkanlığı, en güvenli idari eti yönetim kurulu adına. Türk milleti biri birinin kalbini kırmaz. Sağ olsun Silivrimizin el hoca sığmayan çiçeği burnunda sayın belediye başkanı Volkan Yılmaz. Alkış istiyorum. Değerli konuklar, cazgınlık dolaşıyla çok memleketler gezdim. Çok şükür yoktur hiç kederim. E beni de bu akşam burada dinlediğiniz için hepiniz ayrı ayrı canlandan teşekkür ederim. Her söylediğim söze tek bir kelime eklerim. Sağ olursak sizleri de böyle etkinlikler, domates festivalinde, karpuz festivalinde, e böyle banyo Festivali festivalinde, kahver festivalinde özellikle Sayın Belediye Başkanım Sayın Meclis Üyeleri Tertip Komitesi adına özellikle beklerim Başın düşerse Dara gelemen hemen Silivri'de Cazgır Recep ara. Ben de Cazgır olarak çekiliyorum Bana bu akşam Burada bu mikrofonu vere Sayın Belediye Başkanımıza Ve ismini unuttum kusura bakma Koray Koray, koray. koray kardeşime Huzurunuzda teşekkür ediyorum şu fani dünyada hep gülelim böyle, ağlamayalım diyorum. E yüzünüzden gülücükler, cebinizden o paracıklar eksik olmasın diyorum. O çakalın, dost çakalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler söylüyorum. Bir diğer büyüğümüz, Selim Paşa'nın yakından tanıdığı bir gazetecimiz, bir duayenimiz... Halil Yerli beyefendiyi kürsüye davet ediyorum. Onun da festivalimiz adına yazdığı bir şiiri var. Onu seslendirmek istiyor. Sayın Belediye Başkanım, değerli meclis üyeleri, sihir toplum örgütlerinin temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dünyayı kasıp kavran bu pandemi nedeniyle üreticilerimiz bundan bıkmadan ürettikleri ve topluma tüketicilere yararlı olmaya çalıştıkları için kendilerini kutluyorum. Değerli dostlar şimdi kavim ve bana ile ilgili yazmış olduğum şiiri sizlere sunmaya çalışacağım. Selam olsun Selim Paşa. Her bir ferde arkadaşa. Hep öncüdür gelir başa. Başı, başı çeker Selim Paşa. Bamyası var elden ele. Kavunu, kavunu tat verir dile. Sen gönüllerde bir kent, büyü kent, ve kent. Çok Güzeldir Ozturk'a yani dostluk eker Selim Paşa. Annesi bağırır elden ele kavunu kavunu taat verir dile. Bir umman gibidir der ya Yakamız hoş değil mi ya? Mimaş Camcıoğlu Ayazma sevgi diker sevgi diker Selim Paşa. Bamyası var elden ele, kavunu kavunu tat verir dile, yoğurtane, istifkenti, durumanı her bir semti, Erem sorarlarsa de ki, eroğru er, er Selim Paşa, huzurlu er Selim Paşa, selam olsun, selam olsun, selam olsun Selim Paşa. Kavun kategorisinin dereceye giren yarışmacıların isimleri ulaştı. Öncelikle üçüncü olan yarışmacımızı ilan edeceğiz. Sonrasında bu yılın ikincisi ve bu yılın birincisini ilan ederek devam edeceğiz. Kavun kategorisinde bu yıl üçüncü olan yarışmacımız... ...bir numara Zehra Tekin... Zehra Hanım'ı hızlı bir şekilde sahnenin olduğu alana davet ediyorum. Kendisi aramızdan ayrıldıysa da aile üyelerinden birisini davet edebiliriz. Evet. Zehra Hanım'ın damadı aramızda. Şöyle sizleri davet edelim. Öncelikle bir alkış istiyoruz kendilerine. Ve 3. olan yarışmacımız yarışmacımızın hediyesini takdim etmek üzere Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Nuray Koçer ve Silivri Şoförler Odası Başkanı Sayın Recep Akıncı'yı davet ediyorum. 3. olan yarışmacımıza Silivri Belediyesi'nin bir çeyrek altın hediyesi var. Oran Sende. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sıra geldi bu yılın kalum kategorisindeki ikinci yarışmacımıza. İki numara Asım Erkan. Asım Erkan'ı da hızlı bir şekilde sahneye davet ediyorum. Evet Asım amca geliyor. Bir alkış da Asım amca için istiyorum sizlerden. Yine ikinci olan yarışmacımızın Asım amcamız öncelikle birkaç kelime bir şeyler söylemek istiyor. Ben kendisine mikrofonu vereceğim. Sayın değerli Selim Başar'lılar hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Belediye başkanımıza çiftçilere göndermiş olduğu hafı yapmış olduğu şeylerden <gülüyor> bağışlardan dolayı zaman bu sene de Selim Paşa'da belediyeye ait yerleri ekeceğini bize bildirdi. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. İki tane traktör sahibiyim. İstediği zaman bu arazileri sürmeye, ekmeye, biçmeye onun ömrüne amel edeyim. Kendisine ayrı ayrı teşekkür eder. Saygı ve sevgilerimi dilerim. Bize Asım amcaya bir kuvvetli alkış daha alabilir miyiz? Asım Bey'in hediyesini takip etmek üzere. Milliyetçi Hareket Başkanı Sayın Zafer Yalçın Beyefendi'yi da davet ediyorum. Bu yılın ikincisine de Silivri Belediyesi olarak bir yarım altın hediyemiz var. Yine beraberinde Silivri Ziraat Odası Başkanı Sayın Sabri Özger'e davet ediyorum. Kendisine bir hediye çeki takdim edecek. Başkanım. Geçen gün Mustafa Eren Bey geldi. Senin paçada bazı sürdük. sürdü. seni gördüm. Ona yetki verirsen traktörleri de verir. İstediği şekilde de kullanmaya hazır. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Ve bu yılın kavun kategorisinin şampiyonuna sıra geldi. Sekiz numara Serdar Demirel. Serdar Bey'i de hızlı bir şekilde davet ediyoruz. <gülüyor> Tebrik ediyoruz kendisini de. Bu yılın birincisinin ödülü vermek üzere belediye başkanımız Sayın Volkan Yılmaz'ı davet ediyorum. <gülüyor> Birinci olan yarışmacımıza Seyir Belediyesi olarak bir tam altın hediyemiz var. <gülüyor> Ben Selim Koşa Muhtarımız Hasip Bey'i de alayım yanıma. Ünlü <gülüyor> <gülüyor> Demokrat Partisi ilçe başkanı Halil Hanım siz de gelirseniz bir de tarım paydaşlarını ziraat odası başkanı var, tarım kredi var, yağlı tohumlar var. Silivri'nin tarım paydaşlarını da yanımıza alırsak böyle hep beraber Çiftçilerimizden gelmek isteyen varsa da böyle bir büyük çiftçi ailesi fotoğrafı verelim buradan. Meclisiyemiz Ersin Bey'in de aldım. Var mı? Göremediğim. Yok, tarım. Evet, bu yılki Top Atan birincisi. Değerli kardeşime e, ödülünü vereceğiz. İki tane de senin kavunlardan alabilir miyim Gidelim. Tamam. Şöyle verelim size. Küçük hanım sana verelim mi? Kızınız mı? Küçük hanım. Ha? Öyle mi? Hadi küçük hanıma verelim bunu. Tebrik ediyorum. Siz üretmeye, biz geliştirmeye ve size destek olmaya devam edeceğiz. Hiç meraklanmayın. başkanımızın da bir hediye çekiyor olacak bu yılın birincisine. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Nermin Bekal hanımefendi kendisini alkışlarla davet ediyorum. Yedi numaralı yarışmacımızı ve bu yılın üçüncüsünün hediyelerini vermek üzere. Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri Sayın Süheyl Kırkıcı ve Sayın Ersin Taşkın Beyefendi'yi davet ediyorum. Üçüncü olan yarışmacımıza Sihir Belediyesi olarak bir çeyrek altın hediyemiz olacak. Yine Ziraat Odası Başkanımız Sayın Sabr Özel Beyefendi'yi de davet ediyorum. Kendisinde bir hediye çeki olacak üçüncü olan yarışmacımıza. Orhan abi bir geri gelsene abi. <gülüyor> Tebrik <gülüyor> ediyoruz. Sıra geldi bu yılın ikincisine. Bambya kategorisinin ikincisi bir numara Melek Demirci. Melek Demirci hanımefendiyi de hızlı bir şekilde davet ediyoruz. Bamiya kategorisinin ikincisi olan yarışmacımızın ödülünü takdim etmek üzere Adalet ve Kalkan Partisi meyus üyelerimiz Sayın Celaletin Yazıcı ve Sayın Ömer Tekin ve Efendiyi davet ediyorum. Beraberinde Sayın Şükriye, Akkaya Karakuş Hanım Efendi'yi de davet ediyorum. İkinci olan yarışmacımızın hediyesi Siniri hediyesi olarak bir yarım altın olacak. Yine Ziraat Odası Başkanımızın da bir hediye çeki olacak ikincimize. Ziraat odamıza da bu vesileyle çok teşekkür ediyoruz. Onlar da bizi her yıl üreticilerimizi desteklerini sunarak yalnız bırakmıyorlar. Ve sıra geldi bu yılın BAMYA şampiyonuna. Bu yılın BAMYA kategorisi birincisi numara Seher Özcan Aha. Seher Hanım'a da kuvvetli bir alkış istiyorum ya. ve kendisinin hediyesini takdim etmek üzere İstanbul Rum Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Taner Dodurka beyefendi idare ediyorum. Ya. Birinci olan yarışmacımıza Seyir Belediyesi olarak bir tam altın hediye ediyoruz. Ve yine Sirene Ziraat Odası Başkanımız Sayın Sabri Özel Beyefendi'yi de bir kez daha davet ediyorum. Kendisinde bir hediye çekiyor olacak birinci olan yarışmacımıza. Hey Kıymetli hemşerilerim Esasında bu önemli bir tablo var Vamya kategorisinde 3 tane hanımefendi dereceye girdi Bir tanesi de bizim silir merkezimizde köy pazarımızda tezgah olan bir hanımefendi Her zaman şunu söylüyoruz hanımefendiler bizim bizlerin başımızın tacı. Hadi, hadi. Ve ben şunu söylemiştim ne yaparsam yapayım hep sizinle hep hanımefendilerle yol yürümek istiyorum ve sizlerle yol yürümekten de büyük onur ve gurur duyuyorum demiştim. Hadi, hadi. İşte bugün de bunu söylerken de bütün hayatın Yükünün sizlerin omuzlarında olduğundan hareketli bunu söylemiştim. Kundaktaki bebekten evdeki anneanne, babaanne veya engelli kardeşimizin bakımına, genç işsiz çocuğumuzun kaygısına, hep ama hep sizin omuzlarınızdaki bu yükü, Beni ortak edin, beni Silivri Belediye Başkanı yaptığınızda ben o yükü hafifletmeye sizin omuzlarınızdan o yükü almaya geliyorum demiştim anne benden ve size elimi uzatıyorum, benim elimi havada bırakmayın dedin değil mi? Çok mutlu olduk biz. Her sene veriyorsunuz bizi, yeri çok mutluyuz. Ve o eli. Dört yıl boyunca görev süremin bitene kadar sizin hanımefendilerin elini bırakmayacağıma buradan bir kez daha söz vermek istiyorum. Selim Paşa'da belediyemize ait arazilerimizden buradan söylüyorum. Özellikle hanımefendilere söyle söylemek istiyorum. Tarımsal üretim yapmak isteyen kim varsa belediyemizin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvursunlar biz de hanımefendilere ücretsiz bir şekilde bu yerleri tahsis ederim. Yeter ki siz üretin, sizin çocuklarınıza, sizin gençlerinize evet, hale altına katkınız olsun. Tamam. Ben tekrar burada üç tane birbirinden kıymetli ile beraber olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek için söz aldım. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum tekrar. Evet, bir patrağı fotoğrafı alıyoruz. Bambi kategorisinin dereceye giren yarışmacılarıyla. Şöyle. Geri geri gelin. Ya geri geçeriniz, ileri gidiyorsunuz ya, ya. Biraz geri tıkanalım Geri çıkın herkes alsın ya. Fotoğraf çekimi devam ederken bugün mesai harcayan çok kıymetli jüri ben davet etmek istiyorum. Jüri hediyeleri Sihir Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'nde üretilen lavantalarımızdan oluşan bir hediye paketi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımızı yerine uğurluyoruz. Dereceye giren tüm yarışmacılarımızı ve dereceye giremeyen ama bugün birlik ve beraberliğimizi ortak olan tüm Seyirpaşalı üreticilerimize çok teşekkür ediyoruz.